Evet arkadaşlar yeni bir videomuzla daha birlikteyiz. Korona tüm hızıyla yaşamımızı etkilemeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi maskeler devam. Tabi maskeleri böyle benim taktığım gibi kulaklara takmayın arkadaşlar. Nasıl takılacağını zaten bilmeniz lazım. Şöyle takabilirsiniz mesela. Neyse bu işin komik tarafıydı. Şimdi arkadaşlar Amerika'da Simpsons'lar diye bir çizgi film var. Bu çizgi filmde arkadaşlar bu Joran'a çıkmadan önce Adamlar Corona'yı anlatmışlar. Bir bölümünde toplantı yapılıyor. Toplantıda çantadan Corona çıkıyor. Sonra bir de şırınga aşı olayı var. Onu da gösteriyorlar. Küt diye bir söylüyor. Peki adamlar bunu nereden biliyor? Yazanlar çok mu akıllı? Yoksa dünyayı uya, senaryoyu yazanlar mı simsinler? yazanlar mı yönetiyor? Alın size uzmanlık soruları. Bilmeden, tükenmeden, usanmadan... Adamlar Simpsons neredesinde veya Hollywood filmlerinde yapacaklarını 20, 30, 40, 50 yıl sonraki şeyleri gösteriyorlar. Ben şimdi neden korkuyorum onu da söyleyeyim size. Zombiden korkuyorum arkadaşlar. Bilmiyorum 10 sene, 20 sene önce e, bu zombi filmleri ilk başladığında seyredenleriniz oldu mu? O da bir Corona gibi bir şey, virüs arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Biz kendi gündemimizden etraftaki dünyadaki olayları kaçırıyoruz arkadaşlar. Sibirya'da, yani Rusya'da, Sibirya'da donması gereken, mevsimde donmuş olması gereken bazı yerler, buzullar donmamış. Rusya'da Amerika'yı suçluyor arkadaşlar. Elektronik harp, iki ayrı yazılıyor. H-A-A-R-P. İsterseniz Google'a yazın. Orada e, bu teknolojiyi yürüten gemiyi göreceksiniz. Hatta Ege sularındaydı İzmir depreminden önce. E, onu suçluyor arkadaşlar. İşte kıyamette böyle böyle geliyor. Yani insanlık kendi kıyametini kendisi hazırlıyor arkadaşlar. Bugün vereceğim bilgilersi bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize selam olsun arkadaşlar.